Türkiye'de şu söyleniyor, Kürtlere Siz bizimle birlikte yaşayacaksınız Ama bize benzeyerek yaşayacaksınız Yani kendi kimliğinizi unutacaktınız Biz, biz Kürt'ün atamız, atamızdan kalan değerler, Kürt'ün de böyle yok Siz Türklerle birlikte yaşayacaksınız Ama Türkiye benzeyerek yaşayacaksınız Kişi olarak Bunun Arkadaşlar çok daha ırkçı, çok daha ırkçı olduğunu belirtmeye çalışıyorum. Güney Afrika, 1950'lerde, 60'larda, işte dünyanın en ırkçı devleti, sonra da Amerika Birleşik Devletleri, iki, en ırkçı devlet. 1990'da, 90'larda diyelim, işte Nasser Mandela, cezaevinden çıkarıldı. Nasser Mandela ile görüşmeler, Yapıldı. 1994 seçimlerinde Nelson Mandela Güney Afrika'nın Cumhurbaşkanı seçildi. Nelson Mandela'yı tezahirinden çıkaran Beyaz Yönetim'in başkanı Dökület. O zaman Dökület Beyaz Yönetim'in başkanı. Bu seçimler sonunda... Nelson Mandela'nın yardımcısı oldu arkadaşlar. Burada şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Güney Afrika için dünyanın en ırkçı devleti denirdi. En ırkçı devlet. İşte böyle bir değişim oldu. Demek ki oradaki resmi ideoloji esnekmiş. Ya yani bu kadar da katı değilmiş, esnekmiş. 1900 94 seçimlerinde Nelson Mandela <gülüyor> Cumhurbaşkanı seçildi. Nelson Mandela'yı cezaevinde tutan Beyaz Yönetimi Başkanı Nelson Mandela'nın yardımcılarından biri oldu. Döküle, Nelson Mandela'nın yardımcılarından biri oldu. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli değişiklikler oldu. 1960'larda örneğin zenciler beyazların okullarına gidemiyorlardı. Aynı otobüse binemiyorlardı. Beyazların kahvehanelerine, kafelerine zenciler giremiyorlardı. Bu konuda çok büyük ayrım söz konusu. Ama işte 2008 seçimlerinde Barack Obama, Amerikan başkanı seçildi. Demek ki Amerika'da da resmi ideoloji ideoloji diyelim devlet ideolojisi, devlet görüşü o kadar katı değil. Ama Türkiye'de arkadaşlar çok katı bir sistem, son derece katı bir resmi ideoloji var. Bu resmi ideoloji ancak bilimin kavramlarıyla eleştirilerek e, bu resmi ideolojiyle ancak bilimin kavramları ile eleştirerek baş edilebilir. Herhalde ondan sonra bu konudaki e, çalışmalar çok daha ilerleyecektir, çok daha e, hızlanacaktır, yaygınlaşacaktır.